Eylül-Ekim'de falan gelir alırdı tekrar. Orada sulara elimizi sokup çıkarırdık çocukken. siiller oluşmuştu hocam elimde. Hmm. Koca koca bu, bu kap, bütün elimi kapladı. Orada işte yaşlı ninelerimiz dediler ki sütleyen otunu gösterdiler. <gülüyor> bunu kır, Bravo. sür, geç. Ağzına almada dediler, dediler değil mi? Çünkü zehirlidir Zehirli. sütleyen. Evet hocam sütleyen... kırmızımsı böyle... Kırmızımsı renklidir, etli e, yaprakları vardır. Etli yaprak, yani evet. bamya gibi böyle uzun ama daha ince. E, evet, sıkıyorsunuz. bitiriyorsun, tane... sürüyorsun, geçti gitti. Tabii. Sonra yıllar sonra hocam şurada bir tane çıktı. Bunu e, Allah eksikliklerini göstermesin ama operatörde burada koca bir iz Yaktım, var. Yaktım, maktı değil mi? Koca bir iz var şurada. Evet. Ben de haddim olmayarak bunu e, söyle, paylaşmak istedim. Evet, ya çok güzel bir bilgi kitabımda da var bu e, benim.